Şöyle der kızım öldürme dedi İki kör adam bize acı dedi Oradan geçerken Şahisa Mesih Kalabalıklara bakıyor Gittiğiniz her yerde hep bir Heyecanlar sema bir şahlık yaklaştı Bize gizlice söylediklerimi Dünya aleme açıkça söyleyin Kırvanım saklama onun nurunu Belli et her dem aşkını, coşkunu Şahımız sözünü sakınmaksızın hüsmet getirmeye geldin dedi şahımız Babasını İsa'dan çok seven can Ki sadık bir canı kabul eyler O sadıkla aynı öldülü alır Sadık'ın ödülüne layık olur Göndereni boş karşılanmış olur Ölüne layık olur Göndereni hoş karşılanmış olur.